Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta Kuzu Aslan'a dönüştü adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, konusu İsa Ruhullah'ın normalde biliyorsunuz e, sevgi peygamberi, barış peygamberi, hiçbir zaman eline kılıç almayan peygamber, hiçbir savaşa katılmayan peygamber, hiçbir zaman şiddete başvurmayan peygamber. Burada... Çok enteresan bir şey oluyor. Hisa ruhula, Mescidi Aksa'ya giriyor. Görüyor ki her taraf tüccar, her taraf bezirgen. E, ne yapıyorlar? Kurban satıyorlar. O dönem e, fakirler bir koyuna gücü yetmiyorsa güvercin de alabiliyordu. Yani onlar da kurban sayılırdı. Güvercin satıyorlar. Koyun, kuzu, işte büyükbaş hayvanları satıyorlar. Bir de para bozuyorlar. Neden? Çünkü e, orada... Esçidi Aksa'ya Beytul Makdis yani Allah'ın evi Beytullah normal akçeler geçmiyor illaki farklı bir para kullanacaksınız tabi dövizciler de bir pay alıyorlar yani ticaret ticaret yani ticarihaneye çevirmişler bu olay Yuhana suresinde bulunuyor evet okuyorum Yahudilerin Pesah denilen kurban bayramı yaklaşıyordu. İsa bu bayramı kutlamak için Kudüs'e gitti. Mescidi Aksa'yı ziyareti sırasında dış avluda kurbanlık, sığır, koyun ve güvercin satan tüccarları fark etti. Ayrıca para bozmak için tezgah açan dövizcileri gördü. İpten bir kamçı yaptı. Bütün bu kurban satıcıları olduğu gibi hayvanlarıyla birlikte mescidi Aksa alanından kovdu. Dövizcilerin sikelerini yere saçtı ve tezgahlarını devirdi. Kurbanlık güvercin satanlara da bu şeyleri kaldırsanıza manevi babamın evini pazar yere çevirmeyi bırakın artık dedi. Bu olay İsa'nın taliplerinin akıllarına Zebur'daki şu kehaneti getirdi. Hakk'ın evi için bu bendeki yanıp tutuşan gayret beni yakacak. Evet ve buradan esin aldım. Ee, kuzu aslana dönüştü o an. Paylaşmak istiyorum. Ama paylaşmadan bir şey aklıma geldi. Ee, geçen hafta anlatacaktım. Dem geldi dem değişimi anlatıyordum ya. Ee, dedim ki dem kelimesi hem vakit Hakk'ın seçtiği an anlamında hem şarap, badem, meydolu anlamında kullanılıyor. Bir de çayın demlenmesi var tabi. Bir de kan olarak kullanılıyor. Dem kelimesi. Ama bir şey unuttum. Aslında dem kelimesi nefes anlamında öyle kullanılıyor ki birinci anlam olarak çıkıyor. Ansiklopedide. Ee, Büyük Larus'e baktım. Birinci anlamı nefes. Ee, nefes, soluk. Nefes, soluk. Hatta diyor ki Divan edebiyatında Demi İsa denen bir kavram var. Divan şiirinde İsa'nın nefesiyle ölülere can vermesi gibi yeryüzüne kıştan sonra yeniden canlılık kazandıran bahar yeli de İsa'nın nefesine benzetilir. Bu anlamda İsi dem, isi nefes sözcükleri de kullanılır. Enteresan. Her neyse bu hafta Kuzu Aslan'a dönüştü. Adlı nefesi, değişiği paylaşmak istiyorum sizinle, izninizle. Yollar gücünü bitirdi, yolculuktan yorgun düştü. Allah'ın evine girdi Kuzu aslana dönüştü aslana Allah'ın evine girdi Kuzu aslana dönüştü aslana Kindarlıktan tiksindi, Açgözlülükten iğrendi, Gayret ile alevlendi, Kuzu aslana dönüştü aslana, Gayret ile alevlendi, Kuzu aslana dönüştü aslana. Satan para bozan, kurbanlar satan bezirgan, tüccarlar kovdu oradan. Kuzu aslana dönüştü aslana, tüccarlar kovdu oradan. Kuzu aslana dönüştü aslana. Babamın evini Çevirme pazar yerine Bura olmaz haydut ini Tuzu aslana dönüştü aslana Bura olmaz haydut ini Tuzu aslana dönüştü aslana pler dolu malım mülkü para pulu demek ölmek hakın yolu kuzu aslana dönüştü aslana vermek ölmek hakın yolu kuzu aslana dönüştü aslana evet vermek ölmek hakın yolu malı mülkü para pulu değil